Selamlar Teknoloji Oku takipçileri, ben Beyza. Son dönemlerde insanların ihtiyaçlarını yönelik çok gönlü saatler, bazılarının tabirlerine göre akıllı saat ya da akıllı bileklikler popüler oldu. Spor takibi, sağlık takibi, modunuza göre özelleştirme gibi çok farklı alanların olduğu bu akıllı saatleri bir de biz inceleyelim dedik. Biz de bu popüleritenin içinde yer alan Huawei Watch Fit Mini'yi bugün sizlerle inceleyeceğiz. Öncelikle saatimizin tasarımına göz atalım. Tasarımında yani şöyle bir kutudan çıkınca bir hmm diyorsunuz zaten. Çünkü gerçekten zarif, ince bileğe böyle çok güzel oturacak bir saat. Daha sonrasında da zaten bileğinize taktığınızda yani en azından ben taktığımda vay be dedim. Çünkü 20 gramlık bir ağırlığı var. Bu da sanki bileğinizde yokmuş hissi yaratıyor. O yüzden gerçekten böyle ağır saatlerin kolunuza ağırlık yapmasından size yokmuş hissi yaratılması bence gayet güzel. Aynı zamanda saatimizin kalitesi de ekranından anlaşılacağı üzere, elinizi alınız anlıyorsunuz, ben görürüm ama siz görmüyorsunuz. Alüminyumdan ve dayanıklı polimerden yapılmış. O yüzden gayet sağlam bir saat. Saatimizin iki de farklı renk seçeneği mevcut. Birisi kahverengi, birisi de buzlu beyaz gibi bir renk. Bizim elimizde kahverengi var. Bence gayet de hoş, güzel görünüyor. Saatin kahverengi ve buzlu beyaz rengi var ama arka tarafında bulunan switch tarafından kordonu çok rahat bir şekilde farklı renklere değiştirebilirsiniz kendiniz alarak. Kenarındaysa böyle menüye gidebileceğiniz, her alanda kullanabileceğiniz tek tuşu var. Zaten saatte dokunmatik. Bir tek tuşla menüye dönüp işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Böyle bazı akıllı saatler olur ya böyle tak tak basmanız gerekir. Ama bu saatin böyle bir özelliği olmaması güzel. Böyle gayet zarif, akışkan bir şekilde tüm menüye ulaşabiliyorsunuz. Bakın çok hafif dokunuyorum. Oluyor. Yukarıdan aşağı indiriyorsunuz, iniyor, sağ kaydırıyorsunuz, kayıyor falan. Gayet akışkan bir yapısı var. Ve canlı renkleri olması da hem gün ışığında rahatlıkla kullanabileceğiniz anlamına da geliyor. Saatin ince ve zarif görünümüyle de daha ince bilekli insanların daha kullanabileceği anlamına geliyor aslında. Böyle kocaman eliniz varsa ve bu bilekliği takarsanız takabilirsiniz tabii ki ama pek güzel durmaz. E, o yüzden ince bilekler daha çok kadınlar için daha uygun olabilecek bir saat diye düşünüyorum. Arka tarafında iki tane pin var. Burada şarj edebiliyorsunuz ve mıknatısları çok güçlü olduğu için o yüzden şarja taktığınızda düşme gibi bir durumu olmaz. Bu sayede kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Birazcık da ne var bu saatin içinde? Hangi özellikler var? Birazcık teknik bilgi hemen hemencik oraya da geleyim. Herkesin aklına takılan bir soru. Evet bu saat Huawei ama benim telefonum iPhone diyorsanız nasıl uyumlu olacak diyorsanız hiç dert etmeyin. Çünkü bu saatler iOS sürümü için ve Android için gayet uyumlu. Yani tek yapmanız gereken bağlamak için Bluetooth'unuzu kullanmanız ve Huawei sağlık uygulamasını indirmeniz. Huawei pil konusunda aşırı iddialı. Tam gün şarjında 14 gün gidebileceğini söylüyor. Diyor ki bir de 5 dakika şarjda koyarsan seni 2 gün idare eder diyor. Tabi siz bu saati nasıl kullanacağınıza da bağlı. Yani çok aktif bir şekilde kullanırsınız. Tam 14 gün gitmeyecektir. Biraz daha azalabilir 11 gün, 10 gün gibi. Ben saati kullanmaya başladığımda pili %44'tü. Böyle 5,5-6 gün beni idare etti. Bence gayet uygun yani 5,5-6 gün 44 şarja. Böyle tam %100 kullansanız herhalde 10 gün gider çünkü ben çok aktif bir şekilde kullandım saati. O yüzden pil konusundaki iddiaların altı boş değil, saatimizin bir başka iddiası daha var. Su geçirmez özelliği var ve 50 metreye kadar bunu kullanabiliyorsunuz. Saati yukarıdan aşağı indirdiğimizde ayarlarına, alarmına, uyku moduna ve aynı zamanda telefonumun bul özelliğine de ulaşabilirsiniz. Buradan ayarlara girdiğinizde de ekranı, titreşim modunu, egzersiz ayarlarını rahatsız etmeyin açabilirsiniz. Ve saati telefonunuza bağladığınızda bildirimler geldiği için böyle bir kenarı koyduğunuzda o bildirimleri başka birinin okumasını istemiyorsanız saati pininizi de ekleyebilirsiniz. Yani bir yere koyduğunuzda başka sizin bildirimlerinizi okuyamaz. Bence gizlilik her zaman önemlidir. Bu da gayet güzel bir özellik. Saati sağa doğru kaydırdığımızda nabzınızı, kan değerinizi, stresinizi, aynı zamanda hava durumunu görebileceğiniz alanlar çıkıyor. Ekstra olarak da adımlarınızı hem ana ekranda hem de burada görebilirsiniz. Tabi hangi arayüzü kullandığınıza bağlı. Burada önemli olan oksijen kontrasyonu. Çünkü bunu 7-24 sizin için yapıyor ve eğer belli bir düzeyin altına inerse tıbbi bir müdahale almanız gerekiyor. O yüzden sürekli buraya bakın demeyeceğim ama belli bir aralığa geldiğinde oksijen kontrasyonunuz mutlaka hastaneye gitmeniz ya da yanınıza birinizi çağırmanız Önemli. Başınıza bir iş gelmesin. Umarım kullanmak zorunda kalmazsınız. Geldik. Bir başka özelliğe egzersiz modu. Egzersiz modunda aklınıza gelebilecek, gelmeyecek kadar egzersiz modu var. Tam 96 adet egzersiz modu. Hangisini yaparsınız bilemem ama Huawei sizin için her şeyi düşünmüş. Bu egzersiz modlarıyla kendinize yön verebilir, performansınızı arttırabilirsiniz. Bakalım bu egzersiz modlarında neler varmış. Açık hava koşusundan kapalıya kadar, havuzdan ip atlamaya kadar, iç mekan koşusundan dış mekana kadar, boks, tekvando, karate, extreme, temel antrenman, dövüş, kendo, tekli bar, paralel barlar... Yani aklınıza gelebilecek danslara kadar her şey bu saatin içinde mevcut. Tabii bu saati en en etkin bir şekilde kullanabilmek için Huawei sağlık uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Ki daha önceki egzersiz uygulamalarınızı takip edebilirsiniz, ne yaptığınızı görebilirsiniz. O yüzden Huawei sağlık uygulamasını mutlaka indirin. Yani saatin içinde de görebiliyorsunuz ama hepsini göremiyorsunuz. Şimdi göreceksiniz. Günlük attığım adım sayısı saat 00'da maalesef saatin ana yüzünden siliniyor. O yüzden bunların hepsini sağlık uygulamasında bakabilirsiniz. Aynı zamanda bu uygulamanın içerisinde sizler için egzersiz kursları, biz kadınlar için döngü takibi, uyku düzeni, günlük hatırlatıcılara kadar içerik bayağı geniş. Kullanışı da oldukça basit. Döngü takibi aslında biz kadınlar için güzel, neden güzel, telefonunuzda ekstra yer kaplamaz diye uygulamalarda. Her şey tek bir tarafta yer alır ve sizler için takip eder. Hatırlatıcılara küçük bir parantez açmak istiyorum. Gününüzde en etkin değerlendirebilmek için aslında gayet güzel. Bir anımı anlayacağım hatta. Bir eğitimdeydim ve saatlerce oturmam gerekiyordu. Ve bana gelen hatırlatıcılarla kalk hareket et, su iç gibi böyle güzel küçük tüyolar kalkıp benim hareket etmeme sebep oldu. Ve gerçekten... Yorulmuşum, hareket etmem gerekiyormuş. O yüzden bence burası gayet iyi. Mutlaka hatırlatıcılara bu saati kullanıyorsanız göz atın. Aynı zamanda saatin kadranını uygulama üzerinden modunuza göre, kıyafetinize göre nasıl değiştirmek istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Saat kadranları var bu uygulama içerisinde. Ekranı aşağıdan yukarıya kaydırdığınızda ise telefona gelen bildirimleri görebiliyorsunuz ama cevap veremiyorsunuz. Bu uygulama hoşuma gitti. Neden gitti? Çünkü yani en azından kendim için benim telefonuma çok fazla gereksiz bildirim geliyor ve buraya gelen bildirimleri gördüğümde ya diyorum gereksiz bildirim kalkıp telefona bakmama gerek yok. Ama eğer normal bir ses gelseydi kalkacaktım, telefona bakacaktım, bildirim gelmiş ikisiyle. Ama bakalım başka telefonda neler varmış derken derken saatler geçiyor. O yüzden bilekliğinizden bunu kolayca halletmeniz, gereksizmiş geç deyip bakmanız Bence gayet güzel en azından benim için. O yüzden çok güzel. Aynı zamanda hangi uygulamadan bildirim gelsin, hangisinden gelmesin bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Bir arama geldiğinde ise kimin aradığını görebiliyorsunuz ancak açamıyorsunuz. Sadece kapatabilir, sessize alabilir veya ona hazır mesajlardan yollayabilirsiniz. Bu da bir nice özellik. Aynı zamanda saati telefonunuzla bağladığınızda müzikleri de değiştirebiliyorsunuz. Bundan bahsetmeyi unuttum ama telefonunuz e, bağlantı seviyesi çok uzak seviyelerde çekebiliyor. Yani 10-15 metrede hala telefonunuza bağlı bir şekilde kalabiliyor. Ekstra olarak da telefonunuzu müziğe bağladığınızda bunu değiştirebiliyorsunuz, durdurabiliyorsunuz falan ve yine günlük hayattan bir örnekle geliyorum. Ben mesela duşta çok fazla müzik dinleyen insanım. O yüzden açtım müziğimi duştayım falan ve semi dediğim müzik geldi. Ne yapacağım? Değiştiremeyeceğim. Ama böyle saatinize bastığınızda onu anlık olarak değiştirebilirsiniz. Zaten su geçirmez özelliği var. Bunu da burada kullanabiliyorsunuz. En son olarak da benim deneyimlerim ve saati ve fiyat performansına bakalım. Ben bu saati yaklaşık bir hafta falan kullandım. Ve bir hafta boyunca gerçekten aktif bir şekilde kullandım. Her özelliğinden ve bundan çok fazla yararlandım. Özellikle uyku tarafında. Ne kadar az uyumuşum, ne kadar çok uyumuşum, kaç adım atmışım, ya bugün de hareket etmemişim falan. Bunları bilmek gerçekten güzel. Çünkü öncesinde şöyle bir düşünüyorum. Hareket etmiyormuşum. Ya da bunu bana uyaracak biri yokmuş. Bu yüzden böyle hatırlatıcılar alarmının elinde olması. Bu arada alarmı da zan zan çalıyor. Ee, ve Hissediyorsunuz. Gerçekten uyanabilirsiniz. Eğer uyanamayan varsa bu saati alsın, uyansın. Neyse. Gelelim son konuşmama. Saat bence çok güzel. Ben çok beğendim. Kullanır mıyım? Kesinlikle kullanırım. 1000 lira da bence bu saat için gayet makul bir fiyat. Benim deneyimlerim bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa bize yorumlar tarafından belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Neden beğenmeyesiniz ki? O zaman herkese iyi günler. Sağlıcakla kalın.